Arkadaşlar merhabalar size bugün yalnızca bir haftada deli deşet kas yapmayı öğreteceğim. Hatta size o kadar fazla bir haftada, yalnızca bir haftada kas yapmayı öğreteceğim ki artık o kadar fazla kasınız olacak ki bu kasları kaldıramayacaksınız. Kas nakliyle farklı insanlara kas yardımında bulunacaksınız. Peki ya nasıl mı sadece bir haftada müthiş bir vücuda sahip mi olacaksınız? 1. İlk önce hafif şeyler kaldırın. Mesela tane peçete. Bu şekilde peçeteyi kaldırabilirsiniz. Eğer kendinize güveniyorsanız iki tane peçete alın. 2'yi tane kaldırın. Uh bayağı ağırlaştı. Eğer kendinize daha da çok güveniyorsanız 3. peçeteyi kaldırabilirsiniz. Uh, uh, uh. Evet, bayağı da ağır. Eğer siz bayağı güçlüseniz dördüncü de kaldırabilirsiniz. Aman ya Rabbi birazcık birazcık fazla ağır. Ama dikkat edin 5'ten fazla peçete kaldırmak kolunuzu felç edebilir. Peki ya ben deli dehşet kasımı yaptım ama yalnızca kas yapmak istemiyorum ki ben göğsümü ve karın kaslarımı da güçlendirmek istiyorum o diyorsunuz? Onun için de bir taktiğimiz var evvelallah. Aynı bunun gibi düz bir zemin bulun, buraya göbek üstü yatın ve mekik çekin. Eğer mekikte baya bir geliştiyseniz son günlere doğru buranıza 10 veya 10. 15 tane peçete koyarak kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Ama sakın 20 tane peçeteyi aşmayın. Ondan sonra ölebilirsiniz. Ölürseniz bu videoyu yani beni unutun abi. Haberiniz olsun. Peki her şeyi anladım. Peki ben nasıl bacak kaslarımı güçlendireceğim diyorsanız. tabii ki de onun da bir yöntemi var. Sukaat. Elinize normal bir kalem alabilir. Boş bir peç alabilir. Ve sukaat çekebilirsiniz. Örnek mi göstermemi istiyorsunuz? Evet şu anda durduk. Elimizde böyle bir şey alıyoruz. Pet şişesi. Ama çok doldurmayın. Çok doldurursanız ağır olabilir. Yani şu şekilde doldurursanız sizin için ideal boydur. Bu şekilde tutuyorsunuz. İniyorsunuz. Kalkıyorsunuz. İniyorsunuz. Kalkıyorsunuz. Dediğim gibi kendinizi daha da fazla geliştirdikten sonra bu suyu böyle yapın. Ondan sonra şuraya kadar doldurun. Ondan sonra ağzına kadar doldurun. Eğer siz kendiniz bayağı güçlendirirseniz 1 litre bir buçuk litre 2 litre Hatta maksimum 3 litreye kadar iedebilirsiniz bu dediklerimi hepsini bir hafta boyunca yaparsanız of fişek olacaksınız görüşürüz